Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte Süper Selmaik'te e, Geçen sefer e, Bibi'nin kostümünü oluşturmuştuk Bu sefer de Gale'ınki olacak e, Şurada ben birazcık Ek olan. E, Bir dakika Sekmeyi küçültüyorum şimdi yine. Bunu büyüteyim. E, ben aldım sana tane. arkadaşlar bu yani oyun bunları kendisi ayarlıyor. Hani siz ben yapıştırdım böyle tanelere bakmayın. Oyun bunları kendisi yapıyor. Yani size bu şekilde gelmeyecek. Tabii güncellemelere bakılırsa bilmiyorum. Oy da veriliyor zaten. Kostümleri. bir dakika büyük oldu sanki biraz neyse olsun ee, bu sefer ben bunun bıyıklarını nasıl yapayım ya siyah yapayım tamam ee, kalınlığı seçelim bir dakika kalınlık 15 olmaz 108 mi baya kalın oldu bu ben silgideyim bir dakika Boya kalemini açmamışım. Ha şimdi açtık. Siyah yapacağım sakalları. Şöyle. Şurası hafif mor olmuş, orayı da siyahla katlayacağım. Burnuna da geldi. Bir dakika. Fazla da belli olmuyor aslında. Hani. Tamam. Yani Renk nerede? Burada. Tamam bir bakalım ona. Evet kenarına da bir tane şöyle ben koyalım komik olsun. İyice küçülteceğim kalınlığı çok küçük olacak. Ha tamam ee, ben de yaptık kenarına. Şimdi suratını boyayalım bir saniyorum renklerden seçiyorduk sen rengi nerede ya ben onu pembe sandım böyle karışıyor birbirine renkler Evet burası için çok e, büyük bir kalınlık seçemem dediğim gibi çok fazla çünkü o yüzden kısıyorum ve 18'likte de boyayacağım bence bu kadar kalınlık yeterli Bayağı gözüne giriyordu çünkü. Yeter, yeter. Hayır, sakalını da gelmesin artık. Sakın burnuna geçmesin o renk. Ya, atkıya da bulaştı ya. Çok zor. yapıyorum bu çıkartmaları ben tekrar yapıştıracağım tabi alabilirsem yani yerlerinden ee, bir dakika hemen şöyle bir dokunuş daha yapacağım tamam şöyle tamam ve tamam Evet oldu tekrar üstüne bir tane daha çıkartmaya piştireceğim Evet neredeler yüz çıkartmaları Evet bu şekilde bu sorunu da halletmiş oluyoruz. Şuraya bir kez daha girelim. Bir tane daha seçiyorum ve büyüt büyüt büyüt büyüt büyüt büyüt. Tamam. Yukarı al yukarı al yukarı al. Ve dur. Bu problemi de çözdük. Evet yani süpürgesine herhangi bir şekil vermek istemiyorum. O aynı kalsın. Ee, çok uzun olursa video devamı gelecek. Yarın ya da öbür gün. Şöyle. Bu ne renk yapsam. Buldum. Bir dakika. Sarı. Tamam. Kalınlığı kaç? 18. Yeterli. Bir şey olmaz. Süper benzemedi mi? Süper ya benzemedi mi? Yorum arayalım. Neyse ya. Burayı full boyayalım. E, o düğmeleri halledeceğim bu arada. Yani şimdilik üstlerinden geçiyorum ama halledeceğim. Anladım. Evet. evet düğmeleri de bir dakika bir dakika şu renk yapalım siyah evet bu şekilde oldu bu da leşim nerede kalınlığı şöyle hafiften bir tık daha arttırıyorum hani şöyle bir şey olsun 22 Evet arttı bence kazağını da boyayalım ee, ve videoyu bitirelim Edevenleri de yapabilirsek yaparız Evet bu taşen boyaları da halledeceğim ben diğer videoda Tabi ilk önce karakteri kaydetmemiz lazım Ondan önce mi? Karımızı seçelim Seç karımızı Tamam, boya. Boyuyorum, boyuyorum. Evet. Ee, ben